Evet, Yavuz Şen kardeşimiz bize mesaj atmış. Yavuz'cum nasılsın? İnşallah iyisindir Yavuz Bey'le biz evet. e, sosyal medyada arkadaşız onu oradan evet. da takip ediyorum. <gülüyor> çok zorlu bir hayatı var gözlemlediğim kadarıyla. İnşallah her şey çok güzel olur. Bütün engelli kardeşlerimiz için. Yavuz Şen de şöyle yazmış mesajını. Melis ablacığım hayırlı programlar dilerim. Ben Yavuz Şen. ile yaşama dair programın her daim engellilerin sorunlarını ele almıştır. Size ve Kanal 23 yönetimine çok teşekkür ederim. Her ne kadar bu tür günleri sevmesem de tüm engellilerin ve Metin Başkanımın Engelliler Haftasını kutluyorum. Bir yıldır uğraşıyorum. Evde yapabileceğim iş arıyorum. Ama bir arpa boyu yol alamadım. Ben her daim bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama yetmiyor. Yazımı okuduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen fotoğraftaki yazımı da okuyun demiş. Yılmazşan şöyle yazmış. 10 16 Mayıs Engelliler Haftasıymış. Bir engelli olarak bir tek engelliler haftasında veya engelliler gününde hatırlanmak istemiyorum. Bu tür hatırlanmalar biz engellilerin hiçbir sorununu çözmüyor. Benim Elazığ'da önümdeki bir sorunu çözebilmem için yani parantez içerisinde dışarı çıkamadığından dolayı demiş. Onlarca telefon etmem gerekiyor ve veya birçok kuruma yazı göndermem gerekiyor. Bunu ben yapabiliyorum. Ama birçok engelli bunu yapamıyor. Şunu demek istiyorum 10-16 Mayıs engelliler haftasında engellilerin hatırlanması hiçbir sorunu çözmüyor. Engellilerin sorunlarını çözmek için kurulan birçok dernek olmasına rağmen bu dernekler engellilerin sorunlarını çoğu zaman çözüm bulamıyor. Madem çözümde tıkanıyorlar bu dernekler neden var? Bu yazıyı daha da uzatabilirim ama sözün özü güzeldir her zaman saygılarımla diye yazmış.